Baba? Çok özledim ben seni baba. Çok. Bir hayırsızlık yaptım. Yıllardır gelemiyorum işte. İş güç. Ne işte. Vakit bulamam. Ama bulduğum en yakın vakitte de geldim seni ziyaret ettim baba. sensiz dünya dünya değil be baba sen kalk o sen kalk buradan bu mezara ben gireyim sen bu mezardan çık ondan sonra sen benim yerime yaşay ben yaşamışım yaşamamışım ne anneme var baba hareketlere Artı sen, çok güzel, çok güzel ne güzel. Affet beni kızım. Uzamam artık seni, ama senin intikamını da aldım. Kanın yerde kalmadı yani. Hadi görüşürüz. Belki bir gün ben de aranıza gelirim. Belki. Yerimin alanlardan intikam almaya geldim. Lanızı arvadınızı. Bu kurşunlar bu Ali için Fakir için Bu Çılgın için La burada. ne yapıyor lan burda ne yapmıyorum nedir ne yapıyor ne ne lan mala bak beni kimse hafife almasın ben İntikamımı Alırım Anladınız mı? Açabileceğini mi sanıyorsun lan? Açabileceğini mi sanıyorsun oğlum? Diğerleri nerede la? Diğer ikisi nerede? He? Onların nerede olduğunu bilmiyoruz Emin misin? Bilmiyoruz Niye? Sen bilirsin Biz ikiyiz. Ona geldi mi? Deyin ki Birileri de demiş. Bessat öldü. Şimdi yazsınlar. Bessat geri döndü. Dedi deyin. Anladınız mı lan? Aman koyduğumun salakları. Bunları koruma diye ağlıyorlar bir bok yaptı yok amına kudumunun geri zekalılarının ya amına koyduğumun salakları amına kudum be. 2 dakikada anasını siktim bıraktım amına kudumun orospu çocukları ola oğlum ne oldu beni çok rıyırsınız oğlum no, ne oldular burada? burda vay amına kudum üff amına vay vay vay işlerinden geçmiş biri Ne olur da koyayım burada? Ejder Bey, Ejder Bey'in siptrimi ala şimdi. Söyle. Ejder Bey, ben sat geldi. Tepsi öldüdü. Özünü intikam, ikisi bölüm yani. Siz niye şehir lan? Sizin burada o kadar kardeşleriniz ölmüş lan. Yediğiniz içtiğiniz Ayrı geçti mi lan bunlarla? Siz Bir ekmeği Dört parçaya bölüp yemediniz mi bunu Şimdi Kardeşleriniz ölürken Siz nerdeydiniz anlatmıyorum Biz İkiniz evet Siz iki gerizekalı aptal Ne Napıyodun su mu içiyodun Yok su Ne yapıyordunuz la İçiyoduk Senin O alayım Kafana sokayım amına kudrunun gerizekalısı alısı mal. Olan gerize o aklı sen ne kalta sen mal. Gerizekali aptal. Efendim ne yapmamı istersiniz? Şimdi bas saat bütün adamlarımızı öldürdü sani ama bir 15 tane daha var şu ikisiyle beraber 17 yapıyo yani 17 kişi ne yapabilir düşündüğüm şey mi evet bravo bravo bravo bravo bravo sizi alkışlayıram sonunda bir tane benim kafamla düşünen bir şey inşallah yemekle alakalı bir şey değildir 17 Kişi Toplanıp Lahmacun Yeme Gideceğiz Senin Beynini Sikeyim O Kadar Övdük amına koyayım Ya La Oğlum 17 Kişi Toplayacağız Tek Şehri ele Geçireceğiz Bu Kadar Basit Anladın? <gülüyor> ha, anladım. Ama <gülüyor> Demek Dışa Dış ...kanar kan isteyir. O zaman... ...biz de onu bir dişine kıralım. <gülüyor> <gülüyor> Ha, ha, ha.